Kolgun olmak için neler yapmalıyız? Ee, Yookşıldım. Ee, Samiyetin huzuru içerisinde itidalli olmamız lazım. Yani bir şeyi putlaştırmak, ya yani bir şeyin etkisinin Allah'ın dışında insanı etkilediğini düşünmek, de ee, bundan kaçınmak lazım. Çünkü mesela babam kızar diyor. Ya baban dediğin Allah yaratıyor. Annem kızar diyor ya, annem engeller. Onu da Allah yaratıyor. Patron kızar diyor, onu da Allah yaratıyor. Yani karşılaştığı her türlü engel, her türlü her şey doğrudan Allah'tandır. Şu ilaç buna iyi gelir diyor, öyle bir şey olmaz. Yani görüntüde <gülüyor> sana bir ilaç görüntüsü veriliyor, olur mu? Doğrudan Allah meydana getirir. hasta durduk yeri oluyor zaten. Mucize olarak, hastalık olması için bir neden yok. Görüntüdeki bir varlığa hastalık gelmez. Yani insan hastalığı çok acayip bir şey. Yani bir film görüntüsünü düşün. Orada onda niye hastalık çıksın? Filmdeki görüntü gibiyiz aynısı. Niye hastalık çıksın? Mucize olarak olur. Onun için yani sürekli Allah'la bağlantıyı kesmemek çok önemli. E, ve e, onu Allah'ın yarattığını bilip Allah'ın ne mesaj vermek istediğini anlayarak o yolda sabit devam edilmesi gerekiyor. Bunda hayat zaten güzel oluyor, Allah'ın hikmeti yani, mucize olarak güzel oluyor. Yani zorluklar olsa da hayat mükemmel oluyor. Bu çok ciddi şekilde büyük bir mucize yani, elde tutulur bir mucizedir. Ama aksinde felaketler, belalar yağmur gibi. Cennete olan hazırlıkta, cenneti kavramak için maddeyi, buradaki maddi varlığı kavradığımızda daha kolay olur. Yani mesela burada telefon açıyoruz. Tak. Birisi telefonun içinde canlı bir varlık. Yani sevdiğimiz telefonun içinde aslında istese Allah onu oraya Sokor yani oraya küçük bir varlık olarak. Telefon içinde görürüz. Avucumuzun içine de gelebilir oradan. Telefondan çıkıp sevdiğimiz kişi. Bir anda da büyür. Kocaman da olur. Cennetdeki sistemin aslında hatta daha gelişmişi bile burada oluyor. Yani gelişmişi var burada. Aynısı. Ama e, sebep sistemi öyle oturmuş ki aksini anlayabilene helal olsun Mesela bak, ekranda görüntü oluyor, yazılar oluyor. Yazılar tek tek diziliyor. İşte karşı taraf yazdı falan, öyle bir şey yok. Görüntüde ulaşan bir şey bu. Yani direkt cennetteki sistem uygulanıyor aslında. E, onu gördükten sonra, bunu çok iyi anladıktan sonra, zaten dünyada cennetteki sistemde yaşadığını anlamış olur insan. O zaman cennette o, olan olaylara da e, kavrama açısından çok kolay yaklaşabilir. Ya kavraması çok kolaylaşır. Ee, şu an mesela Hayrett de düşünüyor. O zaman çok makul görecektir. Yani çünkü görüntü sistemini iyi kavrarsa cennetteki görüntü sistem ona son derece kolay gelir. Onu iyi anlamak lazım.